Geçen videoda bu ifadenin niçin 1 bölü 3'ten küçük olması gerektiğini görsel olarak tartıştık. Yaptığımız hesaba göre bu ifade ayıların toplam hayvan sayısına oranıydı. Şimdi bunu cebirsel olarak veya analitik olarak ispatlayalım. Bu ispatı yaparken bu ifadeyi aynen bırakacağım çünkü bunun ayıların toplam hayvan sayısına olan oranı olduğunu biliyoruz. Ve bu 1 bölü 3'ü buna benzer bir biçimde yazacağım. Sonra da sahip olduğumuz bilgileri kullanarak hayvan sayıları arasında doğrudan bir karşılaştırma yapabileceğiz. Şimdi 1 bölü 3'ü payı mesela a olacak şekilde nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. 1 bölü 3 demek a bölü 3a demek değil mi? Bu ikisi aynı şey. Ki o da a bölü a artı a artı A 'ya eşit. Şimdi bayağı benzedi değil mi? Buradaki bu ifadeyle yani a bölü ö artı e artı a ile buradaki a bölü a artı a artı a ifadesi arasındaki tek fark paydalarının farklı olması. Paydalar arasındaki tek fark da şu. Bu paydadaki e artı ö'nün yerine bu paydada a artı a var. Şimdi kendimize bir soru soralım. Hangisi daha büyük? e artı ö, a artı a'dan büyük mü? Burada videoyu durdurun ve birkaç saniye düşünün. Cevap evet. Burada görüyoruz zaten. e büyüktür ö, bu da büyüktür a bilgisi bize zaten verilmiş. Yani e ve a öden daha büyük sayılar. O halde e artı ö'nün a artı a'dan büyük olacağı çok açık. Yani bu payda diğerinden daha büyük. Bu kesrin daha büyük bir paydası var. Yazalım. Paydası daha büyük. Büyük payda. Buradakinin paydası ise daha küçük. Küçük payda. Bunun paydası bununkinden daha büyük ve paylar eşit olduğuna göre Paylar eşit olduğuna göre dedik, bir örnek vereyim bakın. İkisinin de payı c. Demek ki bu kesir daha küçük bir sayıya eşit. Değil mi? Küçük sayı. Paylar eşitse paydası büyük olan kesir, paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Yani nasıl oluyor? Hatırlayın daha doğrusu hayal edin. Paylar eşitse hangisi daha büyük olur? c bölü 7 mi yoksa c bölü 5 mi? Burada c'yi 7'ye bölüyoruz. Burada olduğundan daha çok parçaya ayrılıyor c. Yani parçalar daha küçük olacak. O zaman bunun küçük, bununsa büyük olması lazım. Yani bu kesir büyük, buradaki bu kesirse küçük. Yani paylar eşit olduğu takdirde payda ne kadar büyürse sayı o kadar küçülür. Çünkü dilimler küçülür, çünkü parçalar küçülür. Asıl sorumuza geri dönersek bu sayı daha küçük, Buradaki 1 bölü 3 ise daha büyük bir sayı.